Bu videomuzda başka bir yabancıdan gördüğüm mouse controller'ı denedim. 160 cps'e kadar çıktık, nasıl yapıldığını videoda gösterdim. Bu arada baştan uyarıyorum, sakın bunu CraftRise'e de son oyuncu da falan kullanmayın. Zaten yersiniz. Ee, eğer like attıysanız videoya geçebiliriz. Çok ani bir video çekme durumu altındayım. Ee, bugün size çok inanılmaz bir şey göstereceğim, zaten baştan görüyorsunuz. Ben şöyle bir uygulama buldum, bir yabancıdan ee, ve Hani mouse'un tırtık değeri var ya şu an ekranda çıktı. Onu böyle aşağı yukarı yaptığın zaman sağ tık basıyor. Yani makro gibi bir şey ama zaten her türlü banyayacağınızı bildiğiniz için bunu kullanmayın. Zaten birazdan kaç GPS aldığımı göstereceğim size mouse'unu falan göstereceğim. Ee, eğer bin abone olduktan sonra bir mousecam yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda e, bununla beraber mousecam yapabilirim. E, öncelikle aç indir ikili falan asla koymayacağım. Sadece zaten ismini görüyorsunuz. Den denemek istiyorsanız Google'a sizin indirin yani de zaten Craft Face'de sonuçta denersiniz ban falan yersiniz. HPixel'den de yersiniz. Eee şimdi ben bunu indirdim. Burada wheel up ve wheel down var. Yani oturduk diğer var ya. E, daire diyorlar işte oraya. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi eee Google'a geldiniz. Bakın açıklama da zaten linkini vereceğim. Ben yani aldım gezginlerden bak şurası var ya buraya bastım tak diye indirdim şimdi basarsın tekrar işin için yor e, indi neyse Eee böyle bir şey diyor saklamak istiyor musunuz yani size hata verirsen saklayayım bunu her türlü indirmeye çalışayım virüs falan yok ben kendim denedim gördüm e, okeydir Eee sonra bunu indiriyorsunuz onun sonra zaten açıyorsunuz falan filan orası zaten basit ondan sonra biz videomuza devam edelim İşte oraya tekerlek diyorlar onu buradan sağ tık yaptım eee sonra aşağısını da sağ tık yaptım ondan sonra buradan kaydettim dedim ondan sonra oyuna geldim arkadaşlar bakın şimdi CPS'i görüyorsunuz şurada Evet, görüyorsunuz değil mi şu an? 100 CPS alıyorum. Evet. Şu an bildiğiniz 1-1 gigabit falan yapabiliyorum. Eee bir de size şöyle göstereceğim. Yani biraz ilginç ama bir dakika. Bu arada benim masum Razor DeathAdder Essential arkadaşlar yani onu da daha yeni aldım sayılabilir. Eee bakın bir dakika. Evet, görünüz üzere. 100 cps falan aldık şu an rekoru dinleyeceğim bir dakika şu an masaya sürtmeyi dinleyeceğim 150 gördük herhalde yanlış görmediysem yani <gülüyor> çok ilginç bir şey eee de bunu bulmuşken kaçırmayayım dedim yani güzel bir video işleği çıkmış oldu bu arada kanalıma abone değilsiniz abone olursunuz gelsen çok ama çok mutlu olurum zaten 1000 abone olmayı şu an çok yakınız eee eğer sizi izlerken yani ben 1000 abone olduysam çok güzel bir şey var yani böyle inanılmaz bir şey hatta ya ben normalde telebridge videosu çekmeyi düşünüyordum bilmiyorum yani bunu atacağım büyük ihtimal çünkü Türkiye'de şu an bunu çeken yok benim bildiğim üzere Evet hayvan gibi bir yapıyoruz <gülüyor> Yani denemek istiyorsanız yani gidin e, bakın araçlarını size bulabilirsiniz e, Zaten ismini gördüğünüz oradan durdurup bakabilirsiniz e, Böyle ilginç bir şey yani Bilmiyorum Böyle fesperiş yapmalı yerlerde e, CPS genellikle yasak olmuyor yani yüksek CPS yapabiliyorsunuz O yüzden ben dedim hani 100 CPS falan yaptım e, Bir sıkıntı olmadı Yani şu an ban yemedim ba Ban yersen yorumları yazarım Ha bu arada sadece aşağı yaparak e, 40 cps alıyorum ben, y sadece yukarı yaparak kaç alıyorum, o da elim alışık değil yukarı yapmıyor, o da yaklaşık 40, ama böyle bir aşağı yukarı aşağı yukarı yaptığım zaman böyle 80 falan oluyor, da, 100 falan alıyordum, bir de e, masaya sürttüğüm zaman kaç alıyorum? Evet 150-160 gördük, yani çok ilginç bir şey, böyle, e, denemeyiz yüzünüzü deneyin yani, ama sakın krapazı falan denemeyiz, zaten her türlü bineceğiniz için, zaten yasaklıyor krapaz böyle şeyleri. 10 baştan bu yarısını yapayım yani. Orada boşuna deneyip, deneyip hesabınızı ban yedirtmeyin. Bir de tekrardan söyleyeyim, ee, hile ya da makro türleri falan bunların hepsi zaten hilerin içine girer. E, bütün oyuncuların, e, oyunu kendi hakkıyla e, normal bir şekilde oynayanların hakkını yemiş olursunuz. Yani kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum ben. E, zaten kimse önermez yani. Youtube'da hile videosu çekenler falan da var ama ya onları çok aldırış etmeyin. Onlar bilmiyorum. Neyse videomuz bu kadardı. Daha fazla bunun gibi bir video istiyorsanız arkadaşlar. Ee, videoya like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya güzel bir like sesle gelirse e, bir de bunun mouse kendisini çekerim. E, size daha net bir şekilde görmüş olursunuz. O zaman arkadaşlar daha fazla e, uzatmayayım. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.